Hepinize merhaba sevgili arkadaşlarım. Fattuta ve Kattuta'nın başından geçen bir hikayeyi okuyoruz. Hikaye okumalar etkinliğimiz çerçevesinde. Bakalım Fattuta ve Kattuta ne yapmış? Aldıkları elmaları nasıl bölüşmüşler? İneği çağırmışlardı hakem olsun diye. Bakalım inek nasıl bir hakemlik yapıyor. Kâlet el-bakaratü kâlet el-bakaratü inek dedi ki se yiyeceğim ene ben yiyeceğim et-tüfahâti safrâ sarı elmaları yiyeceğim et-tüfahâti safra safrâ asfârı safrâ Sar ve öğüttü ve verejem. Kulla waheide her birisine insan sizden her birinize insan, tufahteyni, <gülüyor> hamra weyni, cemile Her birinize insan öğüttü ve verejem. Kulla waheide her birinize sizden siz ikinizden her birinize Tufahateyni iki elma, hamravayni iki kırmızı elma, cemileteyni iki kır... güzel kırmızı elma vereceğim. Bakaratun inek, tufahateyni elma. Evet, ekletil bakaratı inek yedi. Eklet yedi. Ne yedi? Et tufahatis safra. Et -tufahat safra. Bakın tabi ne olmuş iki tane sarı elma gidince dört dört tane elma kalıyor. <gülüyor> Vatereket bıraktı kulla ve li kulla minhuma onlarda her birisine tufe hatini iki elma, hamra vayni, iki kırmızı elma bıraktı. Şenet ağabey fattuta ve kattuta yine e, bölüşemiyorlar sevgili arkadaşlar. Diyor ki kalet dedi kattuta tün. Kattuta dedi ki ene uridu ben istiyorum et tüffahatayni el kebiratayni. İki büyük elmayı ben istiyorum ve kâlet fattûtatü ve fattûtatü dedi ki ene uridu ben istiyorum et tufâhâteynil kebîrâteynî iki büyük elmayı ben istiyorum ihtilaf ettiler <coughs> anlaşamadılar et al iki bayan kedî havle taqsîmi et tufâhâti elma bölüşümü konusunda anlaşmazlığa düştüler Hangi elmalar? Hamra'i, kırmızı elmalar. Kırmızı elmaları bölüşme konusunda kendi aralarında ihtilafa düştüler beynehum aralarında. Bakın kebiretun, büyük kebiretan iki tane iki kelime. Kebiretun kebiretan, kebirat. Evet, şimdi katto ve fattuta ata gelmişler hakem olsun diye. ذهبت القطهتان ذهب ذهبا ذهبوا ذهبت tabi fiil başta olunca sadece cinsiyet yönünden uyar ilel farasi ata li لتقسيم li taqsima beynehuma at tuffahati li diye uletirsin diye Et tufâhâti elmalara Ad geliyor ferasun bu ad tabi Bakıyor elmalara Ve diyor ki Kâalet-ül ad dedi ki Sevfâhûzû ben alacağım Et tufâhâteyni s-sagireteyni İki küçük elmayı ben kendim, لي, kendim alacağım Sevfâhûzû alacağım Et tufâhâteyni s-sagireteyni İki küçük elmayı li kendime ve u'ti ve vereceğim veririm küllen minküme her birinize tufahaten hamra'a kebireten her birinize büyük kırmızı elma vereceğim veririm yine insaflı çıkmış at küçük elmalara razı olmuş evet Orada da sagîratün sagîratâni. Evet, sagîratün sagîratâni. Tamam. mi? Sagîratün Neymiş sagîratın? Küçük, bu da iki küçük sagîratâni. Bakın, elif nun eklenmiş. Evet. شئن اللي طابي فطوتة وقططتين بخير لار أكلت يدي الفراصوات التفاحتين إكل ماء الصغيرتين إكل كشك الماء يدي وتركت ببرختي كل هرب قطة كديات تفاحتان برا الماء حمراء قرمزية كبيرة بيك ve her bir kedi büyük kırmızı elma bıraktı. Ve kânet ve idi ihte birisi et tufâhataynî, iki elmadan birisi aleyhâ üzerinde var idi, varakataynî iki yaprak, khadravani iki yeşil yaprak var vardı. Akhtarû yeşil varakataynî iki yaprak. Evet. Yine boğuşuyorlar kediler. <son> Kâleb <fizik TVs> Kattuta dedi ki en uridu ben istiyorum et tufâhate elmayı elletî o elmayı ki ''Aleyhel el Üzerinde iki yaprak olan elmayı iki yaprak üzerinde iki yaprak olan elmayı ben istiyorum. Hayg yaprak al-khadravani Yeşil yaprak Ve kalet fattutatun Ve fattuta dedi ki E ne uridu tüfahete Alleti Ben istiyorum elmayı Alleti o elmayı ki Aleyha al-verakatan Üzerindeki yeşil yaprak olan elmayı Ben istiyorum Tabi eşeği çağırmışlar Arkadaşlar Bakın görüyorsunuz Zehbeti'l kıttatâni iki kedi gitti ilel himari eşeğe li yahküme hükmetsin diye beynehüme aralarında hükmetsin diye eşeğe gittiler ekezel himaru eşek aldı et tufâhata elmayı öyle elmayı ki leysa değildir aleyha üzerinde olmayan elmayı Varaqatani kadravani Üzerinde yeşil iki yaprak olmayan neyi aldı Elmayı aldı iki yeşil yaprak olmayan Yani yapraksız elmayı aldı bu da himar bakın eşek Eşek olduğu için. Evet evet Kasemel himaru Eşek böldü et tufahati elmayı O elma ki aleyhi üzerinde olan Varaqatani iki yaprak Kadravani, iki yeşil yaprak olan, üzerinde iki yeşil yaprak olan elmayı eşek böldü beynehüme, aralarına. Kâlel-Himâru, eşek dedi ki, lek ya fattu tat u ya kattu tat u nısf Hamra, senin için ey kattuta, kırmızı yarım elma vardır. Ve aleyha ve üzerinde varakatun hadraun. Ve üzerinde bir yeşil yaprak var. Ve lekiye fattutatu. Fattuta sana da vardır. Nusfutufahatun. Nusfutufahatin. Yarım elma vardır. Hamraa. Yine yarım kırmızı elma vardır. Nasıl bir yarım kırmızı elma çocuklar arkadaşlar? Aleyha. Üzerinde vardır. Yani sahiptir varakatun. Bir yaprak, hadra o yeşil bir yaprak. Üzerinde yeşil bir yaprak olan yara, kırmızı elmada sana vardır. Yani senin de hakkındır. Evet, şimdi bakın ne kadar seviniyorlar. Altı elmadan bir elmaya düştüler ama yine sevinir. Adalet, <gülüyor> adalet. Tüffâhatun elma nısf-ı hatin, yarım elma. Bakın yanak yanak vermişler, gülüyorlar. Ne diyorlar peki? Kânet nısf-ı tüffâhati Kânet idi nısf kat tüffâhati katt yarım elması idi nedir? Tüşmühü benziyordu. Nısf-ı tüffâhati Katt-u'ta'te Nısf-ı Yarım elmasına, Fattuta'da tamamen tamamıyla Fattuta'nın yarım elmasına benziyordu. Ne yaptı pek kediler arkadaşlar? Feri Hatil Tuttatani, iki kedi sevindi ve Salah Hatab'a haykırdı. Bisavutun alim. Yüksek bir sesle bağırdı, yani slogan attı. Yahya'l adlu, Yahya'l adlu. Yaşasın adalet, Yaşasın adaleti Yahya'l-Adlu Yahya'l-Adlu Evet Kıttatın Kedi Fare Bakaratın İnek Ferasın At Himarun Eşil Akdarun Arkadaşlar Yeşil Asfarun Sarı Ahmarun Kırmızı Esvedun Siyah Ebyadun Beyaz Kamhun, buğday, kisun torba da çuval Tüffahun elma, mezra'atun mezran, Yani ekili biçili yer, bahçe Muzari'un çiftçi Eken biçen anlamında Nıçfü tüffahatin Yarım elma, tüffahatun elma Tüfahatın iki elma, kıttatın iki kedi Arba tüfahatın dört elma, seveni tüfahatın sekiz elma Kebiretün büyük, kebiretani iki büyük, soğiretün küçük Soğiretani iki küçük, varakatani iki yaprak Evet, sevgili Hayatımız Arapça kanalının sevenleri, takipçeleri Fattuta ve Qattuta isimli başlıklı adresli hikaye kitapçığımızın okuma çalışması burada tamamlandı. Bir sonraki hikayede, bir başka hikayede buluşmak üzere hepiniz esen kalın, beğendiyseniz yorumlarınızı ve Abone olmanızı, arkadaşlara tavsiye etmenizi, ihmal etmemenizi rica ediyoruz. Esen kalınız.